Fakat sosyal medya aracılığıyla da bu tür olaylar çok fazla paylaşılmakla birlikte toplum ruh sağlığı üzerinde de ciddi etkileri oluyor değil mi? Elbette. Yani sosyal medya paylaşımları bazen özellikle görsel olan paylaşımlar insanları dediğim gibi travmatize edebildiği gibi Bazen de şiddete yöneltebilmekte, şiddeti yüceltebilmekte ve şiddetin güzel bir şeymiş gibi gösterilmesine özellikle ergen ve çocukları şiddet yoluyla kahramanlaşmaya itebilmekte. İşin bir boyutu da şiddetin yeterince yaptırımla karşılaşmaması. O zaman şiddet uygulayan kişilerin şiddeti uygulamasında bir sakınca olmadığı düşüncesini uyandırmakta. Böylece de kişilerin şiddet yoluyla travmatize olmasına da sebep olmakta. ile şiddet çok iç içe gidebilen iki olgu olduğu için şiddet uygulanıyor, şiddeti gören, e, mağdur pozisyonunda mağdur demeyelim ama travmatize olmuş oluyor ama şiddet uygulayıcısı bakıyorsunuz bir kahraman oluyor. E, kahramanlaştırmayı seven bir toplumuz dizilerde bu kişiler kahraman oluyorlar. E, kahraman olmak isteyenlerin de özendiği bu. Nasıl olsa bir yaptırımda yok. Çok doğru. Çok doğru. asıl tam olarak e, onu sormak istiyordum size. Düşüncenizi almış.